Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Atakan Ahmet. Bu videoda arkadaşlar sizlere Binance uygulamasına yani buraya kripto cüzdanları ile nasıl yükleme yapabilirsiniz onu göstereceğim canlı olarak. Ee, bu arada arkadaşlar üyeleriniz yoksa açıklamalar kısmına ilk önce üyelik oluşturmanız gerekiyor Binance için. Üyeleriniz varsa devam ediyoruz o zaman. Üyelik oluşturduğunuz farz edelim. Ben şu an uygulamaya giriş yaptım. Ben Google üzerinden gösteriyorum. Çünkü arkadaşlar mobil uygulamalarına farklı uygulamalara giriş yapacağım. Onlar dikey şekilde olduğu için ben Google'dan giriş yaptım. Siz aynı işlemleri uygulaması üzerinden de gerçekleştirebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar buraya 100 üzerinden yükleme yapacağız. Bunun için bize birkaç tane uygulama lazım olacak. Bunun için arkadaşlar ilk önce Binance TR uygulamasını yapacağız. Iı, cep telefonumuza indirmemiz gerekiyor bunu indirdikten sonra Arkadaşlar buradan da bir üyelik oluşturmamız gerekiyor bir üyelik oluşturduktan sonra Arkadaşlar buraya artık bir miktar yükleme yapmamız gerekiyor ee, ilk önce Arkadaşlar şunu söyleyeyim Binance TR uygulamasını indirdikten sonra biliyorsunuz tüm aracı kurumlar hesap onaylama işlemlerini soruyor yani kimlik doğrulama diyor. Ben burada kimliklerimi doğruladım arkadaşlar. Burada tamamen Türkçe bunu kolay bir şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Zaten uygulama otomatik olarak sizi yönlendiriyor. Burada zor bir şey yok arkadaşlar. Şimdi Binance TR uygulamasına arkadaşlar. Binance TR uygulamasına bank hesabımızla yükleme yapmamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyoruz? Anayasaptan arkadaşlar ana sayfadan bakın cüzdan sayfasının geçiş yapıyoruz. Şu an Binance TR hesabımda 15k. TL şu an gördüğünüz gibi var arkadaşlar zaten şimdi buraya para yatıracağız bunu nasıl yapıyoruz yatırma kısmına tıklıyoruz Türk lirasını seçiyoruz buradan arkadaşlar hangi bankayı kullanıyorsunuz seçersiniz Eğer yoksa burada mesela iş bankası yok burada o zaman hangisini seçmemiz gerekiyor diğer bankalar FET seçmemiz gerekiyor buraya seçtiğimiz zaman arkadaşlar bize bir tane IBAN numarası bir de hesap adını veriyor bize. Bu zaten yeterli. Bu adrese arkadaşlar para göndermemiz gerekiyor. Onun için arkadaşlar ben empara hesabı kullanıyorum. Siz farklı e, diğer bankaları kullanıyorsanız oradan da aynı işlemleri bili, bili, biliyorsunuz. Ben şimdi empara hesabına giriş yapıyorum buradan. Şifremi yazıyorum. Empara hesabına şu an giriş yaptım arkadaşlar. Hesabımda şu an gördüğünüz gibi 19.582 lira empara hesabında var Arkadaşlar buradan şimdi Binance para aktaracağız. Binance TR'den arkadaşlar IBAN numarasını kopyaladım. Empara hesaptan arkadaşlar burada transferler kısmına geliyorum. Bir alıcı ekle bakın IBAN numarasını arkadaşlar çünkü bizde burada IBAN numarası vermiş yani hesap numarasını da gönderebilirsiniz biliyorsunuz. Ancak arkadaşlar bunlar uyuşması gerekiyor. Burada bize IBAN verdiyse biz de IBAN üzerinden göndermemiz gerekiyor. Ben buradan yapıştır yapıyorum. Tekrardan burada gördüğünüz gibi hesap adı kısmı var. Bunu kopyaladım. Alıcının adı soyadı kısmını arkadaşlar hesap adını buradan yapıştırıyorum. Tutar diyor arkadaşlar. Tutar 4500... 4582 lira yapıyorum arkadaşlar ben. Ve para transfer seçiyoruz yani transfer tipini. Bu kadar arkadaşlar. Gönder'e tıkladık. Onayla diyorum. Ve şu an gördüğünüz gibi transfer onaylandı arkadaşlar. Bakın Binance TR sağma arkadaşlar şu an para aktardım. Şu an para aktardım. En parayla buraya para gönderdim. Ancak arkadaşlar ben farklı bankaları da denedim. Ee, yaklaşık 5-10 dakika içinde buraya e, geçiyor arkadaşlar paranız. Yani buradan banka hesabınızdan TR hesabına gönderdiğiniz e, para arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika içinde geçiyor. Şimdi o gelene kadar arkadaşlar ben size zaten hesabımda para olduğu için direkt sizlere yani binom hesabımıza nasıl yükleme yapabiliriz onu göstereyim tamam mı? buradan arkadaşlar cüzdan kısmına tıklıyoruz en aşağıda arkadaşlar şu an benimki en yukarıda gözüküyor çünkü bu işlemi daha önce gerçekleştirdiğim için şu an popüler kısmına çıktı en aşağı indiğimiz zaman kripto cüzdanları yazıyor arkadaşlar kripto cüzdanları kısmından bakın Tether Tron 20 yazıyor token tamam mı bakın Ethereum 20 değil arkadaşlar TR C20 yazan token'a tıklıyoruz Tamam mı? buraya tıkladık ne kadar yatırmak istiyorsunuz Arkadaşlar mesela buradan küçük bir miktar deneyelim şöyle minimum 14 dolar yatırabiliyoruz 14 dolar seçtim arkadaşlar ve para yatır kısmına şimdi tıklayacağım ancak şunu söyleyeyim eğer hesabınız TL ise arkadaşlar fark etmiyor. Yine aynı sistemle yatırabilirsiniz. Bunlar zaten kendisi otomatik olarak dövizi çeviriyor arkadaşlar. O yüzden dolar hesabı olsun TL hesabı olsun Binance'da fark etmiyor. Aynı sistemle hepsinde çalışıyor. Tamam mı? Bunu da söylemiş olayım. Şimdi tutarı girdik arkadaşlar. Para yatırma kısmına tıklıyorum. Para yatırma kısmına tıkladıktan sonra arkadaşlar bize buradan bir tane cüzdan veriyor gördüğünüz gibi. Bu cüzdanı şimdi kopyaladım. Kopyaladıktan sonra arkadaşlar ne yapıyoruz? Tekrar Binance TR yasağı mı geçiş yapıyorum. Bakın şu an benimki 15.000 TL arkadaşlar. Yani TL olarak tutuyorum. Ben bunu %T'ye çevirmem lazım. Onu nasıl yapıyorum? En alt köşede yani aşağıda şeyde yazıyor zaten. Burada. Al sat kısmı var arkadaşlar. Al sat kısmından TL satıp %T almamız gerekiyor. Bunu nasıl yapıyorum? yüzde T TRY yazıyoruz. Burada çıkıyor zaten gördüğünüz gibi. TRY'ye tıkladık arkadaşlar. Bunu buluyoruz. Tamam mı? Yani şimdi yani dolara çevirmemiz gerekiyor. Diğer bir terimle. Buradan arkadaşlar al kısmı var. Al kısmını arkadaşlar buradan eğer dolarınız varsa TL'ye de çevirebilirsiniz. Ancak bizim TL'miz var. Şu an dolar almamız gerekiyor. O yüzden alacağız arkadaşlar. Limit kısmını piyasa yapıyorum. Şu an 15.000 TL'nin tümünü arkadaşlar dolara çeviriyorum. Tamam Ve çevir dedim şu an. İşlem başarılı yazdı. Şimdi gelelim. Şimdi buraya bakın. Artık 100DT yazıyor. 260 dolar bize verdi. Tamam mı? Buraya tıklıyorum arkadaşlar. Şimdi çekme kısmı var arkadaşlar. Bakın çekme kısmına geliyorum. Burada bir A seç diyor. Bakın. Şimdi da arkadaşlar biz Tron 20'yi seçmiştik. Biliyor musunuz? Yani Tron 20 şu an gördüğünüz gibi. Tron 20'yi seçiyorum. Onayla diyorum. da arkadaşlar bize vermiş oldu. O şu şu adresi var ya. Bunu kopyaladım. Buraya geliyorum. Adresi yapıştır yapıyorum. Yapıştırdım arkadaşlar. Miktar ne kadar aktarmak istiyorduk? Şimdi bakın. Burada diyor ki işte 14 dolar biz yatırmak istedik arkadaşlar. Bu arada o biraz önce göndermiş olduğumuz para geldi. Şimdi göstereceğim onu da. 14 dolar arkadaşlar buraya. 14 dolar yükleme yapacaktık. Bu da 47 cent arkadaşlar. Ee, komisyonu. Bunu biz kopyalıyoruz. Bakın %T'yi kopyaladık. Buraya geldik. Yapıştır yapıyoruz. Tamam. Ve bitti arkadaşlar. %T. Ancak arkadaşlar ben bunu 15 yapayım. 15 yapıyorum 1 dolar komisyon çıktı gördüğünüz gibi hesabı tamı tamına 14 dolar geçecek Arkadaşlar şimdi çekme kısmına tıkladım Arkadaşlar doğrulama kodunu gönder diyorum bana bir de arkadaşlar cep telefonuzla buraya doğrulama işlemlerini yapmış olacaksınız mesaj gelecek emailinize mesaj gelir cep telefonunuza mesaj gelir bunları girersin şimdi şimdi doğrulama kodlarını girdikten sonra arkadaşlar hemen Gönder kısmına tıklıyorum. Bakın çekme talebi gönderildi diyor. Yani 14 dolar arkadaşlar. Bynama hesabımıza aktarmış olduk. Bu işlem arkadaşlar bu sayfayı silmeyin. Eğer cep telefonunuzla yapıyorsunuz ya da bilgisayarla yapıyorsunuz. Silmeyin bu böyle kalsın arkadaşlar. Tamam mı? Buradan zaten hesaba paranız geçtiği zaman sayfa otomatik olarak kapanacak. Sayfayı silmiyoruz. Tamam mı? Aynen str hesabımıza geliyoruz. Bakın biraz önce bankamızın buraya aktarmış olduğumuz şey para geldi Arkadaşlar 4582 lira para aktarmıştık buraya TR hesabında şu an gördüğünüz gibi var arkadaşlar şimdi şu an binom hesabı tekrardan giriş yaptım farz edelim ki hesabımıza para geldi Arkadaşlar bu hesaptaki parayı tekrar çekeceğiz nasıl çekebiliriz onu buradan arkadaşlar geliyoruz para çekme kısmına tıklıyoruz bakın zaten kayıtlı şu an tron 20 wallet yazıyor gördüğünüz gibi para çekme talebini gönderiyoruz arkadaşlar yani buradan ödeme tutarını görüyorsunuz hesabınıza ne kadar para çekmek istiyorsan para çekme kısmına tıkladığınız zaman arkadaşlar yaklaşık 10-15 dakika sonra bakın hangi hesabınıza gelir Binance tr hesabınıza gelir tekrar Binance tr cüzdan şurada 100 yazmış olduğu hesabınıza gelir buradan sat kısmından dolar satarsanız TL alırsınız arkadaşlar doların satıp TL alırsınız TL aldıktan sonra çekme yapıyorsunuz arkadaşlar ve buradan TL çekmek istiyorum yazıyorsunuz kendiniz banka hesabınızın IBAN numarasını giriyorsunuz o şekilde çekiyorsunuz arkadaşlar çok basit bunu küçük miktarlı bir kere deneyin arkadaşlar ve e, görürsünüz şimdilik arkadaşlar bu kadar Umarım bu video faydalı olmuştur anlamadığınız bir kısım olduysa arkadaşlar e, yorumlar kısmında yazın tekrardan bir video çekerim arkadaşlar ayrı bir detaylı uzun bir video şimdilik bu kadar telegram kanallarımızı katılmayı da unutmayın arkadaşlar çekiliş yapıyoruz gördüğünüz gibi e, cep telefonu çekiliş yapıyorum arkadaşlar iPhone 13 çekiliş yapıyoruz burada Ücret sinyaller de paylaşıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.